Harit vardı biliyorsan aşramındayız 70'lerden kalma yemekhanesi terk edilmiş ormanın içinde. Bahseder misiniz burada? Ruhsal gelişmenin 5 kasamağı var arkadaşlar. Bu 5 kasamağı, direr direr, size öğretiyorum. Birincisi, yan prensibi. Hiçbir canlıya zarar vermiyor. Bütün canlılar kutsaldır ve yaşama hakkına sahiptir. arkadaşlar. Bu nedenle, geceleri sivrisineksini soksa bile ona öldürmeyeceksiniz, kovalacaksınız. Asacaksınız. <gülüyor> Burada prensip, tabii ki hiçbir canlı öldürmeyeceğiz derken, aç fotoğraf. Mümkün olduğu kadar en alt düzeyde gelişmiş olan canlıdan besleneceğiz. Yani bitkiler. Hatta mümkünse doğumlar. Dikkat edice ikinci nokta, omurla zorlan. Omurla zorlan. <gülüyor> canlı, onun yanlığı. Çünkü onlar gelişkin canlılar, onlar zorlanır. Bitkiler, doğumlar, meyveler, <gülüyor> kuru yemişler. <gülüyor> Evet, bir, iki, üç. Burası Bidels'ın yeah. yaşadığı Hindistan'daki yeri Ormanın içinde böyle bir Dersiz olmuş Görüyorsunuz aklınızda Hümeraya dağları Evet Tepesi Dumanlı Himalaya Dağlarının eteklerinde Aşağıda ganjin sesi Geliyor. Aşağıdan Boza beni koydu tosa canyan. beni koydu tosa canyan. Bu tufan basa Seni vana. Bunları şeyler gibi yapmışlar aslında. Evet. Buyurun, mi, çay Hı. mı? Sof. Burası resepsiyon mu? Bizi ver, yok. Soğuk bir şey kaldırdınız yoksa. Soğuk bir şey alayım. Önden mi, arkadan mı? Yemeğinin önünden mi? Aa, bakın. Şeyin gözlüğü. Ringostar. Ringostar'ın gözlüğünü kaldı. Orası şey değil Aman Allah'ım. <gülüyor> Yalnız o merdivenler. Yo güvenin. Taşır mı bizi? Nerede? Çok Evler güzel. Evet ikiz yapmışlar. Aa, çok güzel, müthiş bir şey. Allah çıksınlar inlemiyorsunuz. Evet. Böylece family house oluyor. Evet. Evet. Aa, bir İkiz. İkiz yapılmış. Çok güzel. Komşuda. Gerçekten. Çok, çok sevimli. Of of Kız, of. of. <gülüyor> şey, albüm İlk var, var mı? mıydı? Bizim kaset sağdı da. <gülüyor> o zaman <onlar> kaset var. Kaset var, doğru. Ya işte. Aydınlatma olayı güzel değil mi? Su barosundan. Ters bir lamba. <gülüyor> Bunun dizaynı da mutlaka bir bata, bata Herhalde mutlaka. böyle bir evet. şey düşünemez. Yaşı da değişiyor <gülüyor> Hayır, tabii <Gülüyor> bir, bir insan. Ha tabii ay sonunda din kamb çektiyorlar. Ya, gülüyor. O lan bikin günlüğü İyi ki bu gün şeyi Ayla Hanım, bak bütün sizin gözlüğünü buldun. Sen çok eşya kaybediyorsun, bak bunu yedek var. <gülüyor> Agro'da bıraktığın gözlüğün yerine diyorsun, Ringo'nun gözlüğünü al. da Ah, ah masamak da varmış. böyle bir Ben onu yerlerden en güzel yerler. En değil mi? Bak, kilisi, yerde, evet, burayı biz de bilmiyorduk. <gülüyor> çok Burada, Gerçekten çok özel. Sizin gibi seçkin ve özel bir var. Şey. Teşekkür ederiz. Bu gizlediğim, 16. bak Çok özel, özel parantezi içinde. <gülüyor> <gülüyor> Dur ya, niye buluyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tam gaza götürüyoruz. <gülüyor> ay talim, ay talim, ay talim, ay şu alayım. şu merdiven çok hoş. İşte Arkadaşlar dikkat ediyormuş onun. Şuradan şuraya olmak istiyor. Nur dur. Şu basamağı alayım şu. Hı. O yeşilli basamak çok güzel. Tamam bak. Çok değil mi Evet, evet. Ne evet, var? Tamam can. Yine aynı değil. yerden sundu değil mi? evet. Sen de yine çiçek aldın.